Başlığa bakar mısınız? Dünya en fazla kaç insanı kaldırabilir? Ya bu dünya binlerce senelik, milyonlarca senelik geçmişi olan bir koca bir evrenden bahsediyoruz. Acaba tıkış tıkış tıkış o sardalya kutusunda gibi hayal ediyorum kalabalık insanları. En fazla ne kadar insan sığdırabiliriz? Bununla ilgili bir rakam var biliyor musunuz? Hem de Harvard Üniversitesi ne yapıldı bu araştırma? Merak ediyorsanız. Haydi bakalım, ''Nereden biliyorsun? Sıbamda Tuğba Aydın ile başladı. Popular Science dergisinde geçtiğimiz günlerde çok keyifli bir araştırma paylaşıldı. Çünkü bilim insanları genelde bu konuda ikiye ayrılıyordu. Bir kısmı aslında dünyanın hem fiziksel olarak... Ve kaynaksal açıdan bir sınırının olduğunu söylüyordu. Diğer taraftan da bazı bilim insanları da yani bunların içinde biyologlar var, evrim çalışanlar var, antropologlar var, tıp alanında, medikal alanda çalışanlar var ya da e, sosyologlar var daha popülasyon yani nüfus çalışmaları yapanlar. Bu hocalar da derlerdi ki aslında hani kaynaklar sonsuzdur, sınırı yoktur, böyle bir sayı belirtemeyiz. Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi'nden bakınız sosyobiyolog. Çok keyifli bir alan ya. ya ben biyolojiyi biliyor ama yanan sosyal bilimleri de biliyor. Gerçekten hayatta kıskandığım insanlardan bir tanesinin adını söylüyorum Edward Wilson. Çok keyifli bir araştırma yapmış ve şu soruyu sormuş aslında temel olarak Dünya en fazla kaç insanı kaldırabilir? Ve gerçekten de 260 tane ülkede yaşayan kişilerle görüşmüş ve onlara popülasyonla nüfusla ilgili gelecekte çocuk sahibi olup olmak istemedikleri işte yaş oranları gibi temel sorular sormuş ve rakamı söylüyorum size aslında bizler 2100 civarında dünyada 10 milyar kişi olacağız. Ve zaten hem fazla da sığabileceğimiz rakam bu. Yani 10 milyardan daha fazlasını dünya sınırları dünya kaynakları kaldıramayacak durumda olduğu ortaya çıktı. Bu arada bunu bir tahmin olduğunu söylemek lazım. Yani istatistiksel bir tahmin yapılıyor. Bir fütürist bir açıklama yapılıyor. Yani 2100'de neticede yine de ne olacağını bilmiyoruz. Değil mi? Mesela pandemiyi bilmiyorduk. Öngörülemez birçok faktör olabilir. Çağlar boyunca savaşlar, doğal afetler, hastalıklar, virüs bakteriler derken bazen sizin em, projeksiyonunuza uygun olmayan nüfus azalmaları da gerçekleşebilir. Bu faktörleri de göz önünde bulundurarak 10 milyar rakamını söylemişler ve aslında şunu söylüyor. Besin kaynakları düşünülerek ortaya atılmış bir tahmin. Yani gezegenimizin çok daha fazla insanı rahatlıkla besleyebilecek düzeyde olduğunu aslında böyle bir üst sınırın olmadığını ifade etseler de şu anda bütün dünyada bir trend olarak doğum oranın düşmesi, insanların yaş beklentisinin artması, kadınların daha az çocuk sahibi olmak istemesi veya aslında insanların daha geç evlenmesi gibi birçok sebepten zaten 2100 civarında 9 milyarın üzerinde bir yerde bir şöyle bir kalacak. Yani daha fazla nüfus artmayacak. Ondan sonra düşüşe geçeceğini söylüyorlar. Hatta şöyle bir soru da var, onu da söylemek lazım. 230 ülkeden dedim ya veriler toplandı diye. Bu verilere göre günümüzde çok büyük bir çoğunlukla insanlar çocuk sahibi olmak istemiyorlar. Bunun birçok sebebi var. Öncelikle ekonomik sebepler aslında. Hep bu araştırmaları biz Türkiye'de de yaparız. Ekonomik açıdan birden fazla çocuğa ya da çok sayıda çocuğa aynı gereksinimleri karşılayamayacakları için, aynı imkanları sunamayacakları için insanlar çocuk sahibi olmayı, Bazen geciktirebiliyorlar. İkinci bir sebep belki biraz daha hayata geç atılma olabilir. Hani bitmeyen ergenlik diye bir kavramdan bahsetmiştik önceki videolarımızda. Zaten hani 25-30 yaşına kadar ancak ki okullardan mezun oluyoruz, evlenmek için uygun ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Bu Bunlar da bir hayli aslında nüfus artışını durduran sebepler. E bir de birçoklarının söylediği gibi bu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum tarafı var. Bu biraz daha aslında daha pesimist bir taraf. Yani dünyada olup bitenlere, hastalıklara, salgınlara, savaşlara sonunda bizi bekleyen bir zombi istilasına belki. Burada böyle bir ortama çocuk getirmenin Riskleri olabileceğini ve yeterince kendilerini güvenli hissetmediklerini ifade ediyorlar çoğunlukla. Şunu söylemek lazım. Eskisinden çok daha uzun yaşıyoruz. Aslında hani bir kariyer seçmek ve bir meslekte takılı kalmak için de çok uzun bir ömür. Fakat diğer yandan Türkiye çok hızlı yaşlanıyor. Hatırlarsanız Türkiye'nin en fazla kendisiyle gurur duyduğu konulardan bir tanesi genç bir nüfusa sahip olmaktı. Şu an Türkiye'de yaşayanların yaş ortalaması 33.4. Yani aslında biz artık genç bir ülke değiliz. Genç orta yaşlı bir ülkeyiz ve hızla da yaşlanıyoruz. Son 30 senelik Periyotta Fransa'daki yaşlanma oranına kıyasladığımızda Fransa'nın 150 senede geldiği yaşlanma oranı Türkiye son 30-40 senede geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani ya evet ne güzel insanlar yaşıyor. Tabii ki uzun uzun sağlıklı yaşasınlar. Ne kadar bir güzel bir keyif bu. Acaba peki şehirlerimiz, ülkemiz... Şartlarımız yaşlı dostumu, yaşlılara uygun parklar, yaşlılara uygun her yerden bir yerden bir yere gitmeye çalışırken insanların sürekli merdivene inip çıkması zorunda kalması, ulaşımdaki sıkıntılar, sağlığa ulaşmaktaki sıkıntılar, sosyal hayattaki dışlanmalar ve ageism dediğimiz yani yaşlılara karşı biraz daha onları toplumun dışına itime uygulamalarını göz önünde bulundurursak bu kadar hızlı bir şekilde yaşlanıyoruz. Ama yaşlılarımızın yanında olacak mıyız? Araştırma neredeyse artık bugünlerde 8 milyarın üstündeyiz. Önümüzdeki 80 yıllık periyotta gördüğünüz gibi 10 milyarı zorlayacağız. E, 10 milyar insanın asla derdi tasası, savaşı, istilazı bitmeyecektir. Ama en azından biz kendi coğrafi sınırlarımız içerisinde gençlerimize, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza nasıl bir gelecek sunacağız? Yerimiz mi dar yoksa buralara sığabiliyor muyuz? İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.